Değerli öğrencilerim merhabalar Şimdi 21. bölümün yani çemberde uzunluğun 25 numaralı köşe taşında kalmışız arkadaşlarım Zaten toplamda 28 köşe taşından oluşuyor Hepsini bu videomuzda gömmeye çalışalım arkadaşlar Evet şimdi geldik güzel bir soru çeşidine Üçgende benzerlikten faydalanacağız arkadaşlar buradaki soruları çözerken Şimdi birinci sorumuzda bir kere eşit açılar görüyoruz arkadaşlarım. Hemen bunlara aynı harfi yazıyoruz. Biliyorsunuz artık bu taktiğe alıştık. Üçgende açıdan beri söylüyoruz ki eşit açı görünce aynı harfi yaz. Şimdi bu A açısı şuradaki yayı görüyor DC yayını. Hemen bu yaya 2A yazıyorum. Şuradaki A açısı BD yayını görüyor. Buna da 2A yazıyorum. Bakın bu 2A'lık yayı Şuradaki C açısı da görüyor O yüzden buna da A derece yazıyorum arkadaşlar Şimdi gelelim Başka bir şeyler döşeyelim Şuraya bir harf yazalım B açısı diyelim B'nin gördüğü şu yay 2B'dir Bu da 2B'yi gördüğü için B derece oldu diyebiliriz dostlar Bu da B derece Şimdi bakınız şöyle bir benzerlik çıkartabildik arkadaşlar A var B var Şuradaki açımıza da C yazıyorum. A, B, C üçgenimiz geldi. Şimdi şu üçgene bakın. A var, B var. Demek ki şuradaki açının tamamı C derecedir diyebiliriz. Yani biz şu üçgen ile şu büyük üçgeni, onu da şöyle mavi yapalım. Şöyle bir mavileştirelim benzerliğe biliyoruz dostlarım bu ikisinin benzerliğinden soruyu gömeceğiz inşallah hadi başlayalım şimdi kırmızı üçgenle başlıyorum küçük üçgenle a'nın karşısına ne düşmüş 4 geldim mavi üçgeni a'nın karşısına ne düşmüş 8 eşittir diyorum tekrar kırmızıya geri döndüm c'nin karşısına 8 düşmüş büyük mavi üçgende de şu c açısı buranın tamamıydı Karşısına x artı 4 düşmüş arkadaşlar, işte buradan x'i buluyoruz. Hemen 4 8 olmuş, iki katına çıkmış. 8 kendi burası iki katına çıkacak, 16 olmak zorunda. Yani x artı 4 16'dır. O halde x 12 diri paketledim. Ve geldim ikinci soruya. Şimdi bakalım bu ne diyor. BC paralel DE. Şimdi paralelse arkadaşlarım, şununla şu. Biliyoruz ki biz bunların arasında kalan şu yayların ölçüleri eşittir. E şimdi bu yayı gören şu açıya ben A derece yazarsam, o halde bu yayı da gören açıya çevre açı çevre açıya aynı yay ölçüsünü yazmak zorundayım dostlar. Şimdi şu açıya B diyelim, şuradaki yay 2B oldu. Şimdi bakın şu üçgeni kullanacağım arkadaşlar, çünkü bana sorulan bana sorulan kenar uzunluğu bu üçgenin bir elemanı. O yüzden bu üçgenle benzerlik yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakarsanız AB'yi 8 vermiş. AD'yi 10 vermiş. Şuranın tamamı 10. Bakın bunların ikisini kullanacağım. 8 ile 10'u. Bir de AC'yi 5 vermiş. 5 ile X'i kullanacağım. Şimdi 8 ile 10 hangi üçgenin elemanıdır diye sorsak. Şu anda bir üçgenin elemanı değil. Ama ben şu BD'yi çizdiğimde. İşte bakın burada şöyle bir üçgen oluşturdum arkadaşlarım. Bu üçgenin iki kenarıdır. Burada da x ile 5 işte şu taradığım üçgenin iki kenarıdır. Dolayısıyla bu iki üçgenin benzerliğini görmeye çalışıyorum. Şimdi şu yay 2b ise bu açıda onu gördüğü için bu da b olacak. Hemen üçüncü boşta kalan açılarımıza şuna c yazalım. Bunun da şurasının c olduğunu görelim. Ve küçük üçgenin. Kenarlarının benzerliğini yazıyorum. Bakın küçükte C'nin karşısına 5 düştü. Büyükte C'nin karşısına 10 düştü. Yani yine iki katı geldi. Küçükte B'nin karşısına X düştü. Büyükte B'nin karşısına 8 düştü. İki katı olması için X'in ne olması lazım? 4'ü yapıştırdık. Evet geldik üçüncü sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız şimdi arkadaşlar. AB çapmış mademki çap çapı gören çevre açı 90 derece olacak o halde şuranın da 45 olduğunu bir söyleyelim. Bize yarı çapı soruyor bakın yine şu AE'yi biz bir çizelim arkadaşlar AE uzunluğunu çizdik. Şimdi buraya biz bir X diyelim bu X'i bulursak sanırım bütün sorun ortadan katacakmış gibi gözüküyor dostlarım. Şimdi şu 45'in gördüğü yay 90 derece bu 45'in gördüğü yay 90 derece bu 90'ı gören şu çevre açı 45 derece diyebilirim sonra şuraya A açısı yazalım 45 A şuraya da B diye şimdi şu üçgene bakıyorum bir de şu büyük olana bakın onu da şöyle tarayalım 45 var A var o halde şuradaki açının tamamının B derece olması gerekir diyebilirim ve artık benzerliğim Burada B'nin karşısında küçük üçgende X var. Büyük üçgende B'nin karşısında da toplam 16 var. Küçük üçgende 45'in karşısında 9 var. Büyük üçgende 45'in karşısında X var. Bu durumda X kare eşittir 144, X eşittir 12 geldi arkadaşlar. Şimdi X'i bulduk 12. Bu ne işimize yarayacak tabii ki hocam? Bakın önceki köşe taşlarını hatırlayın şimdi. Şimdi bu adamın merkezi şuralarda bir yerde olsun bilmiyoruz ya nerede olduğunu şurası merkezi olsun hemen şu kirişin ucuna ve şu kirişin ucuna yarıçapları çizdim bunlar r r 90'ı gören merkez açı olduğu için buranın da ölçüsü 90 olacak ve biz x'i 12 bulduk şimdi 45 45 90 üçgeninden de r r r kök 2 olması lazım değil mi şuranın? r kök 2 eşittir 12 ymiş. demek ki r 6 kök 2 olmalı ki kök 2 katı 12 olsun evet 4. sorumuzdayız arkadaşlarım hemen bunu da bir konuşalım şöyle şimdi 7 var 18 var 20 var x'i soruyor bize bakın x şu üçgenin bir kenarı demek ki ben bu üçgenle bir başka bir üçgeni benzerleyeceğim dostlarım şimdi şunlar eşit kiriş oldukları için arkalarındaki yayların ölçüleri eşittir 2a 2a diyorum bu 2A'yı gören şu çevre açıya A derece, yine 2A'yı gören şu çevre açıya da A derece yazıyor. Şu üçgenin boştaki açılarına B ve C yazdım. Bakın bu B, burayı gördüğü için 2B'dir bu, yine aynen şu da 2B'yi gördüğü için B derecedir. Yani artık şu üçgenle, şöyle kırmızı yapalım. Biz şu mavi taradığım üçgeni benzerleyebiliriz. Çünkü A, B, C. A, B mecbur. Burası da C geldi. Hadi benzerleyelim şimdi. B'nin karşısında 18 var küçük üçgende. Büyükte B'nin karşısında da 20 var. Eşittir. Küçükte C'nin karşısında X var. Büyükte C'nin karşısında 18 ile 7'nin toplamı 25 var. Şimdi birazcık bir sadeleştirme yapalım. 5'e bölelim 5, 5'e bölelim 4, 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 9. 45 eşittir 2x geldi. 2x eşittir 45, x eşittir 22,5 çıkar diyebiliriz dostlarım. Evet 25 numara tamamdır. Sıra geldi 26 numaralı köşe taşını gömmeye arkadaşlar Bakalım burada neler var. Sanki yine şöyle baktığımda bir benzerlik muhabbetimiz varmış gibi duruyor dostlarım. Yine bir benzerlik yapacakmışız gibi gözüküyor. Bir bakalım. Diyor ki A B C eşkenar üçgen. Peki o zaman şu 60'larını bir yazalım bunun. 60 60 ve 60 Bakın burada da şu E C yi çizeceğiz dostlarım. Şimdi şurada bir kirişler dörtgen oluşturduk. A B C E. 60 ise şuradaki açının ölçüsü 120. Şimdi bu 60'ın tam tersi de tam dış açısı da 120 derece. Şuraya bir A derece yazarsam. 120 A şu açıya da B yazıyorum dostlarım. Ve şu küçük üçgene bakın bakın şu içeride taradığım minik üçgene. 120 var B var o zaman şuraya da mecbur A derece kaldı diyebilirim. Artık bu küçük taradığın üçgenle şu üçgeni benzerleyebilirim. Bu zaten çok klasik bir soruydu arkadaşlar. Daha önce milyon defa çözdüğüm için direkt biliyorum. Bakın burada baktığımda şu dördü de aynı tarz sorudur. Dördünde de şuradaki E ile C'yi birleştireceksiniz dostlar. Ve her seferinde de şu küçük üçgenle şu büyük mavi üçgenin benzerliğinden faydalanacaksınız. Yani şu soldaki üçgenle benzerlik yapmak yok. Buradaki küçükle büyüğün benzerliğini yapacağız. Hadi yapalım. Şimdi küçük üçgende A'nın karşısına 4 düşmüş. Büyük üçgende A'nın karşısına 6 düşüyor. Eşkenar üçgen olduğu için 6. Küçük üçgende 120'nin karşısına 6 düşmüş. Büyük üçgende 120 şurasıydı. Karşısına 4 artı x düşmüş. İşte buradan 36 eşittir diyelim. 36 eşittir. 4 çarpı 4 artı x. 4'e bölelim. 9 eşittir. 4 artı x olur. x eşittir 5 gelir dostlar. Evet, bu sorudayız. ABC bir üçgen. Yine bakın başlayalım hemen isterseniz. Şu EC'yi bir birleştirelim. Şimdi şuraya biz bir A derece yazarsak bunun tam karşısı şurası 180 A olur. Şurası da A gelir arkadaşlar. Yani şu açı 180 A unutmayın. Şimdi ikizkenar olduğu için bu da A. O halde şuradaki açımın şuranın tamamı da 180 A oldu. Şuraya B yazdım. Şuraya da C yazdım. Şu açıya da C. Bakın 180 eksi A, B ve C var. Şu küçük üçgene bakıyorum hemen şuna. Burada da 180 eksi A, C. O zaman buraya da B kaldı diyorum. Ve artık benzerliğimi yapıyorum. Kırmızı küçük üçgende B'nin karşısına 2 düştü. Büyük üçgende B'nin karşısına X düştü. Küçük üçgende 180 eksi A'nın karşısına x düştü. Büyük üçgende 180 eksi A'nın karşısına toplam 8 düştü. Buradan x kare 16'dır. x eşittir 4 geldi. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Artık soruya alıştıysak dostlar hiç düşünmeden şu EC'yi direkt çizelim. Şimdi şurası 75, 75 derecedir. Şurası 105 derece yapar. Şuradaki dış açımız da 105 derece olur. Hadi şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Buranın da A olduğunu biliyoruz artık. Şimdi şunları da biz bulalım. X diyelim. Burada X'i mi soruyor? Nereye soruyor? Yok. Üçgenin alanını soruyormuş. Şimdi 105'in karşısı küçük üçgende X. Büyük üçgende 105'in karşısı 16. Küçük üçgende A'nın karşısı 4. Büyük üçgende A'nın karşısı X. Yani X kare 64. X eşittir 8 geldi. Şimdi bize üçgenin alanını soruyor. Hemen sinüs alan bağıntısı yapacağım dostum. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarını çarpıyorum 8 8. Bir de aradaki açının sinüsüyle çarpıyorum. Yani sinüs 30'da. 2 kere 2 4'tür. Bundaki 4'ü götürsün 2. 2 kere 8'de 16 yapsın. Sorumuzun cevabı elineden geldi. Evet 4 numarada bence artık videoyu bir durdurun arkadaşlarım. Sonunda yarı çapını soruyor. Bak az önce alanı sormuştu. Hiç önemli değil. Sen şimdi yine şuraya xx yaz. Ve gerisini kendin çözmeye çalış. Ne yapacağını çok iyi biliyorsun. E, birleştireceksin. Şimdi şöyle diyelim. Bu açı 45. O zaman şu açımız 135. Bu açı da 45. O halde şu açımız da 135. Şuraya A dersem, şuraya B dersem, şurası da A. Şimdi burada 135'in karşısı x, büyükte 135'in karşısı 8. Küçükte a'nın karşısı 3, büyük de a'nın karşısı x. O halde x kare eşittir 24, x eşittir 2 kök 6. Şunlar 2 kök 6'ymış. Bize de diyor ki çemberin yarı çapı. E şimdi bu çevre açı 90 derece ise çapı görüyor demektir. Şu bc çap. 2 kök 6'nın kök iki katı 2 kök 12 yapar. O da nedir? 2 köküç diye dışarı çıksa 4 köküç. Bak çap 4 köküçse yarı çapta yarısı olacak. 2 köküç. Evet. 26 da tamamdır. Şimdi sıra geldi. 27 numaralı köşe taşına. Bakalım burada ne yapacağız? Biraz kolaniye döküyom arkadaşlarım. Çok sıcar oldu. Evet. Burada da şöyle bakıyorum gözücüyle. 27 numaralı da Teğetler dörtgeni görüyorum arkadaşlar. Teğetler dörtgeninin özelliğini öğretecek burada da bize galiba. Hemen söyleyeyim ben teğetler dörtgeni nedir öğretmenim? Teğetler dörtgeni çembere dıştan teğet olan. E, yani çember dörtgenin iç teğet çemberi oluyor. Bir dörtgen. Dört kenarı da çembere teğet olacak. Özelliği şu karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşit. Yani burada 6 ile 8'in toplamı 14 ise şu kenarla şu kenarın toplamı da 14 olmak zorunda. Yani dörtgenimin çevresi 24 arkadaşlar. Şimdi bize dörtgenin alanını soruyor. Sur formülünü kullanacağım ben. Sur. S alan U çevrenin yarısı. R iç teğet çemberin yarı çapı. Şimdi U'yu biliyor muyum? Çevrenin yarısıdır. 12. R'yi zaten kendi vermiş 4. O zaman alan 48 çıkar. Cevap Bursa'dan geldi İşte çemberin yarı çapı 4 Çevre 14 14 28 ya Çevremiz 28 14 14 daha 28 Yarısı 14 olacak 14 çarpı 4'ten 56 arkadaşlar Ben cevabı baktım Ceyhan diyor da Niye Bursa çıktı diye bir korktum ayrıca Evet ikinci sorumuzdayız arkadaşlarım Bakalım bu ne diyor BC eşittir soru işareti diyor BC şu yandaki kenar tam Bulmaya çalışalım şimdi BC'yi. Şimdi bu yine bir teğetler dörtgeni tabii ki. Ve bir de dik yamuk aynı zamanda. Tamam. Şimdi burası tam ikiye bölmüş arkadaşlarım. Şimdi bu da zaten merkezi şurada işaretlediğimde T'ye dik inecek. Bu da dik gelecek. Bu da dik gelecek. Ve buraları 5, 5, 5, 5, 5 olmak üzere ikiye bölecek. Demek ki ben şunu devam ettirirsem bu bir orta taban. Ve bakın 5, 12, 13 üçgeninden şurası da 7 gelsin. Şimdi bizim orta tabanımız 12. Orta taban dediğimiz alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı değil miydi? A ile B'nin toplamının yarısı 12. Demek ki A ile B'nin toplamı 24. Lan A ile B'nin toplamı 24 ise teğetler dörtgenin özelliği neydi? Üstteki ile alttakinin toplamı 24, soldaki ile sağdakinin toplamı da 24 olacak. O yüzden buraya da 14 kalacak. Yani BC 14 çıkacak arkadaşlar. Evet. 3 numaralı sorudayız. Bakalım bu ne diyor. 2 tane çember var. Hemen hiç düşünmeden şunların ortasından inen şu ikisinin ortak teğetini çizelim. Şimdi burası R ise şuraya uzattığımda bu da R. Tabii bu da R R diye ayrıldı. Şimdi arkadaşlar şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya da D diye. Bak sol tarafta bir teğetler dörtgeni oluşturduk. A ile B'nin toplamı 18 ile 2 R'nin toplamı değil mi arkadaşlarım? yazıyorum 18 ile 2R'nin toplamı A artı B peki şurayı kapattığımda C ile D'nin toplamı da 2R artı 15 değil mi? 2R ile 15'in toplamı da C artı D yani şurası A artı B şurası C artı D peki ben bunların ikisini taraf tarafa toplarsam A, B, C, D'nin toplamı yani yani 19'la şurayı da ne vermiş? AB'yi 30 vermiş. 19'la 30'un toplamı olan 49 değil midir kardeşim? İşte buradan R'yi bulalım. 4R. Şurası 33 yaptı. 4R eşittir. 49 33 çıkarsa 16. R eşittir. 4 geldi. Sorunun cevabı Denizli'den patladı. Evet şuna bakalım. Dörtgen. AL'yi 8 vermiş. Şunu bir yazalım. DK'yı 7 D, K şurası 7. KC 6 şurası 6. LB 4. KL şurası 5. ABCD dörtgeni çevresi. Şimdi bir bu tarafta dik teğetler dörtgeni var değil mi? Bakın 4 ile 6'nın toplamı 10. 5 ile BC'nin toplamı olacak. Demek ki BC de 5. Şimdi aynı şekilde bu tarafı kapattım. Burada da bir teğetler dörtgeni var. 7 ile 8'in toplamı 15. 5 ile 10'un toplamıdır o zaman burası da 10 Şimdi bizden büyük dörtgenin çevresini istiyor ya hemen bulalım Şuradan 12 geldi 17 yaptı 17 6 daha 23 yaptı 30 yaptı 40 yaptı arkadaşlarım cevap Edirne'den geldi Evet 27 numarayı da gömdük Şöyle 28 numarayı çeviriyorum 28 numaraya baktığımda yine teğetler dörtgeni görüyorum lan Yine mi teğetler dörtgeni yapacağız? Bir okuyalım. Ha, bu seferki ikiz kenar yamuk ama bizim teğetler dörtgenimizin az önceki sayfadan farklı olarak ikiz kenar yamukmuş teğetler dörtgeni. Burada bakalım ne diyor? 6 var 8 var. X nedir diye bir soru soruyor dostum. Şimdi ikiz kenar yamuksa hemen şunu yapabiliyorsun. Bak burayı 4 4 Şurayı x bölü 2, x bölü 2 diye böler diyebilirsin. Çünkü tam şuradan indirdiğin doğru simetri ekseni olur arkadaşım. 2'ye böler. Hatta dondurma kuralından bu da 4, bu da x bölü 2, bu da x bölü 2, bu da 4 olur. Şimdi yamuğun klasik hamlesini yapalım. Şuradan AD'ye paralel bir doğru çizelim. Yalnız burada karıştırmayın. Tam şuraya denk düşer diye bir kural yok. Çizdim. Buralara bir yere denk geldim. Şimdi... Şurası toplam x'ti bu da x Bu da x Şurası 8 eksi x Burası da 6 eksi x oldu arkadaşım Ve benzerlik yapacağım x bölü 2'nin tamamına oranı x bölü 2'nin tamamı x bölü 2 artı 4'e oranı Eşittir 6 eksi x'in 8 eksi x oranı Evet burayı bir toparlayalım Şimdi şurası 2 kere 4 8 x artı 8 bölü 2 yapar şöyle oldu x bölü 2 bölü x artı 8 bölü 2 oldu eşittir 6 eksi x bölü 8 eksi x şu bölü 2'ler gitsin içler dışlar çarpımı yapacağız şimdi dostlarım hemen açayım ben şunları bunları bir çarpalım eee neyse çarpalım ya yani. çarpınca 48 artı 6 x eksi 8 x eksi x kare geliyor şunları çarptığımda da ee, eşittir. 8x eksi x kare geliyor. Eksi x kareleri sildim. Eksi 2x bu tarafa attım. 10x yaptı bu tarafta. Burada da 48 kaldı. 48 bölü 10 çıktı sorumuzun cevabı. Yani 4.8'den geldi. Evet. ikinci sorumuz. T'ler dörtgeni yine şöyle yapalım arkadaşlar. 2 2. Bu da 2 2. 8 8 8 8 diye bölsün. Yamuğun alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Madem ki ikiz kenar yamuk bu arkadaşlar. Şuradan bir diklik indiriyorum. Şuradan da bir diklik indiriyorum. Şu ortası 4 santim oldu. Şunlar da birbirine eşitli ikiz kenar yamukta. 12 olduğu için bunların toplamı 6-6 kaldı bunlara. Ve bakın şurası 10. 6 demek ki yüksekliğim 8. Artık yamuğun alanını bulabiliriz değil mi? Alt taban artı üst taban. Yani 16 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik 8 20 2'ye bölersem 10 8 ile çarptım 80'i paketledim <gülüyor> oh, alanlarını soruyor biraz uzatacağız burada şimdi abc'de ikiz kenar yamuk krediler dörtgeni o zaman yine biz aynı muhabbeti yapalım şimdi burayı bir kere 4 4 bölecek burası 4 1 1 bölecek burası 1 burası 1 burası 4 bu bir kere 1 olsun sonra ne yapalım şuradan yandan paralel çizelim şöyle şurası 2 burası 2 burası 6 1 bölü 5 x bölü 6 desem burası 6 bölü 5 olur yani toplam 6 bölü 5 ile 2'nin toplamı şu uzunluk 16 bölü 5 geldi arkadaşlar 16 bölü 5 şimdi alttaki yamuğun alanı bölü üstteki yamuğun alanı bunu şöyle yapıyorduk arkadaşlar yamukta öğretmiştik biz size bunu Tabanların kareleri farkı. Yani şimdi alttaki yamuğun alanını yazacağım. 8'in karesi eksi. Yani 64 eksi. 16 bölü 5'in karesi. O da ne yapar? 256 bölü 25. Bölü. Şimdi üstteki yamuğun alanını yazarken de yine tabanların kareleri farkı. 16 bölü 5'in karesi. 256 bölü 25. Eksi 2'nin karesi 4. Şimdi toparlayalım. E, 25 tane 64 buradan geliyor. Eksi 256 demek 4 tane 64. 25 tane 64'ten 4 tanesi çıkarsa 21 tane 64 kalır. Bölü 25. Bölü 4 tane 25 100 yaptı. 156 bölü 25'te burası çıktı. 25'ler sadeleşti. Yani cevap şu. Şöyle yazayım. Şurayı biraz yukarıya kaldırayım. Cevap 21 çarpı 64 bölü 156. Şimdi bunu da sadeleştirelim. 3'e bölelim önce. Burası 52 yapar. 3'e bölelim 7 yapar. 2'ye bölelim 26. 2'ye bölelim 32. Bir daha 2'ye bölelim 13. Bir daha 2'ye bölelim 16. 7 kere 16 70. 42 daha 112 bölü 13. Gıcık bir soruymuş bu arada. Evet. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım A, B, C'de ikiz kenar yamuk. T değme noktaları ad D, 5. AB8 için AB8 ise 4, 4, 4, 4, 5 dediği için 1, 1, 1, 1. Bunları bir döşedik arkadaşlarım ilk etapta. Şimdi gelin ilk önce şu NL'yi bir bulalım. NL'yı nasıl buluyorduk dostlarım? Şuradan yandan bir paralel çiziyoruz. 2 ise burası 2, burası 2, buraya 6 kaldı. 1 bölü 5. Burası 6 bölü 5'te az önceki sorunun aynısı. Yani NL'y ne buldum ben? NL eşittir. 2 ile 6 bölü 5'in toplamı 16 bölü 5 buldum. Az önceki sorunun aynısıydı bu. Şimdi bir de gelin MK'yı bulmaya çalışalım. MK. Burada bir deltoid var çünkü deltoidun alanını bulacağız. Nasıl bulacağımızı söylemeye çalışıyorum. Şimdi bunu da nasıl bulalım? İkiz kenar yamuk olduğu için yüksekliğini bulalım. Şuradan aşağı bir diklik, şuradan aşağı bir diklik indirelim. Şimdi bu ortası 2 ise şuradaki orta da 2. Şimdi burası 2 iken, 8 ise bunlara 3, 3 kaldı değil mi? Eşitti bunlar. Bakın burası 5, 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliğim 4 geldi. Demek ki şu diklikte 4. Şimdi deltoidin alanı nasıl buluyorduk? Köşegenlerin çarpımının yarısı, yani 1 bölü 2 çarpı birinci köşegen 16 bölü 5, ikinci köşegen 4. Buradan 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 8, 4 kere 8, 32 bölü 5 çıktı. Alanı 32 bölü 5 demek 64 bölü 10 mu demek arkadaşlar? O da 6.4 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar köşe taşlarını bitirdik. Bir sonraki videolarımızda tarama ve konu testlerini çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.